Japonya sohbetlerine hoş geldiniz. Şimdi bir süredir buradaki arkadaşlarımızla bir Japonya sohbetleri başlatmıştık. Bu gayet e, yoğun ilgi aldı. Biz de Japonya sohbetlerine e, farklı arkadaşları davet edelim. E, farklı arkadaşlarımızla Japonya'daki günlük hayat, Japonya'ya gelişleri, Japonya maceraları, Japonya hikayelerini... Dinleyelim istedik. Şimdi bu haftaki konuğumuz özellikle altını çiziyorum. İlk tamam. Türk taksici. Japonya'daki ilk Türk taksici arkadaşımız şu anda burada. Şükrücüm merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş sağ olun. Sizleri sormalı. İyi sağ ol. Burada bu sohbette biraz seni tanımak istiyoruz. İlk sorumuz böyle bir kronolojik gidelim istiyorum. Tamam. İlk sorumuz ne zaman Japonya'ya geldin? Şimdi ilk gelişim aslında 2011 yılı ama e, onda turistik amaçla. Daha doğrusu iş hem iş hem gezme amaçlarıydı. 2011'de büyük biliyorsunuz Doğu depremi oldu fukushima'da. Fukushima'da evet. Ee, fukushima'da deprem olarak. O dönemde e, bir fırsat olduğu ve büyük bir fuar e, başvurusunda bulundu. E, Çinde ve Japonya'da ayrı ayrı. Çinden buraya geldim. E, hmm. Ama o deprem yani, biletleri almadan deprem oldu. Deprem olunca işte ben de bir anda Japonca öğreniyorum falan. Ee, Japonca hocalarım veya Japonya ile ilgilenen ve benim tanıdık insanlara sorduğumda kesinlikle gitme demişlerdi. Şimdi öyle bir şeydi ki, ya bayağı hazırlanmışım. Hani hem iş, hem işte bir de bir yandan dilini öğrendiğim bir ülkeye gideceğim, gezeceğim. Ama bir de öyle bir fiyatlar düştü ki hani... Çünkü deprem olmuş, nükleer sızıntıdan falan bahsediliyor. Ee, ve Japonya'ya gidiyorsun. Yani ilginç bir, bir şey. <gülüyor> Ama fiyatlar, Bu devrinin burada ne işi var diye. <gülüyor> fiyatlar dibe vurunca... Yani dedim bu bir fırsat. Evet. Yani bir de ne insanlar patır patır ölmüyordur herhalde hani çok da şey yapmıyor. <gülüyor> Ama Öyle bir şey olsa duyardık diyorsun. Yani sorduğum profesyonellerin hepsi gitmedi. Yani. 2018 yılında geldin Tokyo'da yaşamaya başladın. Evet. Eşin Japonda buradan işte bir sıfır önde başlıyorsun zaten Doğru. Japonya'daki yaşama. Bir evet. sıfır önde başlıyorsun hiçbir şey bilmeden bir de dil bilgin de vardı. Yani evet dil bilgisi vardı 2010 yılında ilk ben. Ee, Ankara'da. Türk-Japon Vakfı'nın öğrencisiydim. Ee, 2010 senesinin yalnız bir özelliği var. Japonya yılı ilan edilmişti. Ee, Japonya'dan bize özel hoca gönderdiler. Hani o seneye özel diyelim. Ben de denk geldim. Tam hocanın ilk ders vereceği sınıftaydım. Hoca Türkçe'yi yeni öğreniyordu falan. Öyle bir sinerji oluştu ki. E, ben ilk gittiğimde çok böyle şey tereddütlü başladım Japonca. Ya. Yani... Hani bir deneyim ya, hani olmazsa bırakır zaten sanki şey değil ki, şey bir dilde yani İngilizce mecbur öğreniyorsun falan sınavlara giriyorsun ama öyle bir şey olmadığı için Japonca'da Hiçbir e, öğrencilik hayatımda hiçbir dersi o kadar eğlenceli ve isteyerek e, çalıştığımı hatırlamıyorum. Yani hocanın da bir payı var. Etkisi? O yıl çok fazla etkinlik yapıldı Ankara'da. Mesela bu sene de 2020'yi de Japonya yılıydı hiçbir şey yapamadık. Yani, evet, en sonuçta Aynı, biz bir etkinlik yaptık e, ama. 2010 senesinde inanılmaz sanatçı geldi Ankara'ya. Çünkü en çok Ankara'da yapıldı zaten. Farklı illerde de yapıldı. Onlara gidiyordum, kültürü olarak da hani bir yandan eğleniyordum, kültürü olarak da öğreniyordum. İşte suşi sınıfları açıldı, efendime söyleyeyim şeyde, elçiliğin e, aşçısı geldi. Yani. Oo. Ondan sonra konserler yapıldı, işte Koto dinletisi, efendim o shadow mu diyorlar yazı hmm. şeyi. Yani birçok etkinlik yapıldı. 2010 senesi benim belki de hayatımın dönüm noktalarındandır. Yani o sayede sen sadece Japoncayı, kuru bir Japonca öğrenmek değil, aynı zamanda Japon kültürünü, Japon tarihini Japonlardan tanıma. Evet. Japonya'yı daha fazla bilgi, daha fazla... E direk bilgi edinerek, önceden bilgi edinerek hazırlanmış şansı elde ettin. E kültürel bilgi de var, tarihsel bilgi de var. Kişilerden direkt etkileşim de var. Japonlar direkt etkileşim daha keyifli bir Japonca öğrenme süreci oldu Tabii. sende. Evet. Yani gerçekten hani öncesindeki ufak tefek meraklarımız oluyordu Japonya ile ilgili hani herkesin kulaktan dolma veya işte televizyondan izlediği, videolardan izlediği bir Japonya algısı var. Yani o onun üstüne direkt birebir Japonlarla iç içe, e, görerek, konuşarak, konuşmaya çalışarak diyorum. O zaman çünkü çok iyi değil. <gülüyor> Sonrasında işte e, Japonya seyahati bayağı bir şey kattı bana. Yani 2010 yılında belki o hocanın bize Japoncayı sevdirmesi o gayreti olmasa belki ben burada değildim. Yani çünkü Japonya hiç düşünmezdim yani, Japonya'ya gidemiyor şimdi. Türkiye'de ne meslek, mesleğin neydi Türkiye'de? Ben e, üniversiteden mezun olduktan sonra e, biyoloji mezunuyum Hacettepe Üniversitesi. Hacettepe Üniversitesi, Aha. biyoloji. Biyoloji mezunuyum. Biyoloji mezunuyum. E, mezun olur olmaz, e, gene üniversite bünyesinde teknoloji geliştirme merkezinde COSGAP e, bünyesinde firma kurdum ben. Hmm. E, bir ürün Çok Çok güzel yaptım. Ürün geliştirme, işte proje destekli oldum, devlet destekli. Sekiz sene devam ettirdim. Sekizinci sene radikal bir karar alarak <gülüyor> tek yön bilet Japonya'ya. Yani tabii şirket içinde, iş hayatında insanların böyle değişiklikleri olabiliyor. Yani çocuklar daha okula başlamamıştı. Dedim herhalde tam zamanı. Eğer Japonya'ya gideceksem şimdi gideyim. Bir daha hiç gidemem. Hanımla da istişare iş ettim. Hanım, Türkiye'de belki biraz daha rahattı, burada çalışıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hatta hiçbir, yani benim işi olarak hiçbir hazırlığım yoktu. Yani hanımın mesleği değildi ama hani bana bazı arkadaşlar inanmıyordu. Yani yapacağı iş bellidir ya bunun. Bulmuştur bir şey. Hiçbir şey yani hiçbir şey bulmadım ben. <gülüyor> yani resetledim hayatı. Yani çok riskli bir şeydir ama hani düşünseniz çocuk var çocuk var değil mi? İşini gücünü her şeyini bırakıyorsun. Reset attım geldim yani. Direkt bakalım ne olacak diye. Danıştığım insanlar oldu tabii. Tokyo'yu tercih etmemin sebebi de arkadaşım çok. Hani ha, Tokyo'da arkadaşım. Alışma olayını şöyle bir eklenti yapayım. Ben Hı -hı. Iki, 2018'de geldim ama dediğim gibi 2011'den beri senede bir veya bazen iki defa gelip gittim ben. Aa. Bir ay, bir buçuk ay, iki hafta yani kalmalı işte, işte doğum oldu burada mesela. Peğder gelip tabii. bazı ufak şeylerle, deneyimlerle nedir, nasıldır, ne yapıyorlar, nasıl olması gerekiyor, yani, geldiğimiz evet. zaman nereden başlamamız gerekiyor. Ufak alıştırmalar vardı zaten. Biraz ilmanlıydı. Dediğim gibi hayat akışını ben zaten çok tecrübe ettim. Bir de çok gezdim ben. Tek başıma. Yani e, Türkiye'den gelenlerin ve yurt dışından gelenlerin CRPS avantajı var. CRPS alıp bir haftalık, iki haftalık tren sınırsız oluyor ya. O şeyi çok iyi kullandım ben. Yani Tokyo'nun kuzeyi ha i̇şte. batısı Nagasaki'den tutun bu Tokyo'ya kadar her yeri ben gezdim. O yüzden Japonya gezgini diye bir Aa. şey açtım <gülüyor> kendime. Bu yüzden Japonya gezgini. Yani şey profilde Instagram'da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Giren arkadaşlar görürler çok gerçekten e, şu ana kadar çektiğim bütün fotoğrafları yüklemişimdir. Hani hatıra kalsın yani o zaman. Japonya gezgini olarak sen kendi Instagram yani sosyal medya hesaplarına ve YouTube'dan bazı yayınlar yapıyorsun. Bunu Hı -hı. ne zamandan beri yapıyorsun? Yani YouTube buraya geldiğimden beri diyelim. Instagram? Instagram e, en ya, çok aktif olarak mı Instagram Instagram, kullanıyorsun biliyorum. Ben. 2016 yılında açmıştım. Şey, Instagram Aynen. hesabını. Ee, benim zaten akıllı telefonla sosyal medyayla tanışmam 2016'tır öncesinde benim akıllı telefonum yoktu yani benim bir tane Nokia bir telefonum var <gülüyor> Instagram'da seni takip eden arkadaşlar ben de ilk gördüğümde taksi şoförü Türkçe konuşuyor ve buda buda konuşuyor arkadaş diye <gülüyor> görmüştüm sen şey, e, taksiye gittikten sonra değişti biraz Instagram şeyi bende yani. onun öncesinde işte Park bahçe Börtü böcek, böyle şeyler paylaşıyordum. Ama Bu, taksi işi olunca iş değişti. Işte. Şimdi buradan Japonya'daki profesörün hayatına geçiş yapmış olalım. Toparlarsak 2018'de geldin e, Ne zaman taksiciliğe başladın ve neden taksicilik? Evet Şimdi, Hı -hı. şimdi ilk geldiğimde e, Hemen e, Türkiye ile ilgili işler aradım aslında Bu, buldum da Yani Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Japon firmalar ee, bir iki tane büyük firma buldum. Hatta başvurdum. Ee, şey kısmına bile gelemeden, hani aracı firmalar var burada. Önce aracı firmalara başvuruyorsunuz. Onlar sizi tanıştırıyor büyük firmalarla. O hmm. aracı firmalardan birinin mülakatında olumlu dediler. Yani şeyiniz düzgün. Konuşmama falan baktılar zaten. Ama firmadan şey gelmedi. Firma dedi ki daha uzun süre Japonya tecrübesi olan biri olsa daha olur çünkü geliş tarihime bakıyorlar, 2-3 ay olmuş da. Ee. Yani belki bir gitsem gösterirdim kendime hani anlatmak isterdim ama olmadı. Bir firma daha oldu, o da olmadı. Daha sonra şeye yöneldim esas gelme sebeplerimden biri burada e, turizm işine gireyim diyordum ben. E, turizm firmalarına çok başvurdum. Gezi yapan firmalar işte rehberlik vesaire. Hiç sonuç alamadım yani yabancı olarak yani hiç sonuç gelmedi. Hani başvuruyorum, cevap bile gelmiyordu. Japon şirketlerine başvurdun. Yani HIS gibi, yabancı JTB gibi. Yab Tamamen yabancı firmalar da var. Japonya'daki şu andaki yani ben de turizm şirketi olduğum için hmm. Japonlar, Japon şirketleri, turizm şirketleri yabancıları sadece arbayder, yani part-time işçi olarak kullanmak istiyorlar. Yabancılarsa şirketlerine Japon sokmak istemiyorlar. Hmm. Bazı farklı geçerli sebepleri kendilerince var. Ee, şimdi özellikle 2018'in Ocak ayıydı değil mi? Ocak mı Şubat mı? Ee, rehberlik için Rehberlik için e, lisans gereksinimi, gerekliliği kaldırıldı. Hmm. İsteyen herkes Japonya'da rehberlik yapabiliyor artık. Yasal. Yasal. Hiçbir hmm. problemi yok gezdirebiliyor. Gezdirebiliyorsun. Çok iyi. Hiçbir problemi yok. Ama burada şöyle bir şey var. Yani misafir kendi aracını kiralayacak. Sen ona şoförlük yaparsan bu sefer taksi şoförü gibi. ona lisans yani lazım. Ona lisans lazım. Öyle bir ince bir çizgi koymuşlar ki yani adam kendi yapacak arabasını, kendi kendi arabasını kendi sürecek. Kendi planını kendisi yapacak. Mesela biz rehberlik yapabiliyorsun ama misafirin adına herhangi bir bilet alamıyorsun. O zaman acent olmuş oluyorsun. O zaman şifaku yani belge gerekecek. Sadece gezdireceksin dekin. sadece. Sadece gezdirmek için. Ya, arabanla da gezdiremiyorum. Bu kötü. Ya, bir şey. o... Aynen öyle. Evet. Şimdi bu sadece gezdirme konusu ve diğer şeylerden dolayı Hı. Japonya'daki turizm şirketleri, yabancı turizm şirketleri çoğaldı. Genellikle bu tarz mikro turizm yapan şirketlerin yüzde altmışı yabancı. Hmm. İşte Japonya'da yaşayan Amerikalılar, hmm. Japonya'da yaşayan Avustralyalılar. Bir Amerikalı firmaya başvurdum. Yani öyle oldu. Başvuruları yaparken bir ilan gördüm. Turizm taksi driver diye. Turizm taksi driver? Tabii, i̇lan böyle bizim firmanın. Heyecanlandım. Vay! İşte tam benlik turist, gezici, araba kullanmak falan. Ehliyetimi dağıtmışım yine Yeni dönüştürmüşüm işte Japonya ehliyetine. Ee, başvurduğumun ertesi gün hemen telefon geldi. geldi. Ertesi gün? Ben de dedim herhalde beni çağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani iş beni çağırıyor. Gittim yani ilk e, mülakatta bana böyle tur programlarını gösterdiler. İşte Asakusa, işte şey, Tokyo içi Turlar, Tokyo Dışiniko, Fuji falan e, ücretleri var. Dedim, bu tam benim işim ama beni anlatıyor. Yani ben heyecan, <gülüyor> ama heyecanlandım. Ondan sonra yalnız orada arkadan bir cümle kurdular. Dediler ki normal taksi işini yapmadan bu noktaya gelemiyorsunuz. O da Kanko taksi Driver Lisansı almanız lazım. Aa. Yani e, Turizm taksi Driver işte. Onun sınavı var. O sınav da gerçekten Tokyo City Guide rehberlik sınavı. Normalde şoför olmak zorunda değilsiniz o sınava girerken. Yani o lisans alırsan gerçekten... E, lisanslı, bir kokart lisansı. Kokart lisans Yerel olur. rehber kokart lisansı. Onun kitapçığını e, edindik. Ya bir Japonya tarihi var. Yani kafa patlatmak lazım. Yani <gülüyor> Türk tarihini daha doğru düzgün yani bilmiyorum. <gülüyor> Dilemez. Ama hani şey güzel. Hani çok meraklı insanlar alıp hani Japonca iyi olacak da okumak için. İyice e, öğreneyim diyorsa yani işte bir tane diyelim ki bir park, bir... E, tapınağın geçmişine bayağı derinine inmişler şu şundan dolayı şöyle yani bilmiyorum sıkılmadan okuyabiliyorlarsa o ben açıkçası şey yapamadım e, iş, işin taksi işi esas yapılacak şartı olunca e, ya sonunda kanka o var yani Turizm taksi driver Ben yapayım bu işi dedim ağır bir eğitim döneminden geçti. eğitim dönemi nasıl başladı ne kadar sürdü yani hemen eğitime başlıyorsunuz zaten. Dört ay sürdü benim. Şimdi... Dört ay? Dört ay ama... Bu kişiden kişiye değişiyor. Aslında belli sınavlar var. Bu sınavları hemen bitiren hemen başlayabilir. Bu da en iyi ihtimalle bir ay. Aha. Ama onu Japonlar bile zar zor bir ayda halledebiliyorlar. Şimdi biz bana, benim araya tatiller girdi, Golden Week falan girdi araya 10 gün tatil girdi. Bilmem ne oldu. 3 aylık şey 4 ay oldu. Normalde benim 3 ayda bitiyordu. Ama ya yani önünüze bir Tokyo şey e, harita sınavı koyuyorlar. Yani birçok harita var ve bunları ezberlemeniz lazım. Yolları bir ana yolları kesin ezberleyeceksiniz. Kavşak isimleri, yer isimleri, bina isimleri, önemli bina isimleri. Yani İster navigasyona söylesin. yaz git yok. Kesinlik... Yok, yaz git var da. Bunları bil. Bunları bil. Yani hiç bilmeden de yola çıkma. Aynen öyle. Şeklinde. E ağır bir, yani en çok herhalde sınıfta kaldıkları sınav şeydir. Evet, e, Çili test dedikleri, harita testi. E, i̇kinci sınavda yasa sınavı, trafik yasaları sınavı. O da benim dönemimde hiç hani bu furigana dedikleri üzerine hiragana işlemeden komple kanjiydi. Ben de okumam hala iyi değil. Yani yeterli okuyamıyorum. Ezberleyerek geçtim sınavı. Yani cümleleri aldım. Ya sorular bir 300 soruluk bir havuz vardı. Onları aldım tek tek anlamlarıyla anlamaya çalıştım. Okudum, okudum, okudum. Tam böyle ezberledim tam bu soru bu bu soru şu öyle geçtim çok zordu o. <gülüyor> bu sınavlar bitti. kesin Japonlar da öyle geçiyordu kalanlar var o ilginç mesela kalanlara şey diyorlar çok e, ayıpmış o sınavdan kalmak çünkü trafik yasasını bilmemek ayıp karşılanıyor yabancı olarak çok önemli değil, adam okuyamıyor zaten garibat <gülüyor> diyorlar ama kalan Japonlar vardı orada yani görüyordum. Şimdi onları geçtik, bu sefer tipiki ehliyet sınavı var. O daha ağır bir sınav. Yani e, normal ehliyetle bunu yapamıyorsunuz bu işi. Tipiki, ticari ehliyet demek. Ya, ticari yani, ehliyet. Bir kişiyi bindirebilmek için edinmen gereken ehliyet. Bunu aynı zamanda pro, driver ehliyeti diyorlar. İngilizcesi. Hı -hı. Yani niye pro? Profesyonel. Çok iyi araba diye değil. Ee, hiç kaza yapmayan, güvenlik şartlarını en iyi şekilde kullanarak süren ara, bir sürücü demekmiş. Aaa güvenlik. Demek? Bütün kuralları biliyor ve o kurallara tam uyuyor. uymak zorunda. Yani çünkü canını teslim ediyor bir kişi burada. Taksiye biniyorsun. Ya bizim Türkiye'deki bir ilk ders levye nasıl çekilir? <gülüyor> öndeki adama nasıl kornayla küfür edilir falan yok burada yok, öyle bir yok. şeyler. Yok yok. Şimdi çok zaten sürücü kursuna gönderiyorlar bize. İki hafta sürdü o. O surucu kursunda inanılmaz stres oldum ben. Çünkü hocalar çok çok enteresan. Yani araçta yanına biniyorlar, bir uyarılar, bir şeyler. Yani alsan kullan diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de sen normalde araç kullanan adamsın zaten. Sıfırdan gelmemişsin ki. Aynen. Ama seni öyle bir moda sokuyorlar ki sen yani yap, yapmıyorsun kesinlikle hata. Yani. Mesela şeyden, e, yaya geçidinden geçerken gerçekten yayaları kontrol ediyorsun. Bittik haline getiriyor yani e, Zaten bizim firmada da bir ay e, sahada eğitim verildi bize. Yanımıza hocalarımız bindi, arkada arkadaşlarımız bindi. Hoca şeyi rol modeline oynuyor, müşteri. Kızıyor, müşteri oynuyor veya çok kibar oluyor falan. Hı -hı. Parayı vermiyor, kaçıyor falan. Yani bütün o onların tecrübesiyle karşılaşacağın modelleri sana gösteriyorlar. Bak senin şeyini ölçüyorlar. Bakalım bu çocuk Hı -hı. ne yapıyor? Nereye kadar sabırlı, nerede Hı -hı. nereye aksiyon veriyor? Diyor, mesela ilk dersimde avaz avaz azar işittim. Azar işiterek araba kullanmaya çalıştık. Gerçekten çok zorlandım ondan. Adam benim yanımda bana bağırıyor çünkü <gülüyor> bir gün önce yaklaşık iki ay çok kibar, yani o ay Aslan'ın sınavları geçtim koçum Yani <gülüyor> da yarın havas havas bağırdığını düşün. Ne oldu bu adamla aramda kötü bir şey mi <gülüyor> Hiç öyle değil. Adam tam işini doğru yapmak için bunu yapıyor ama zorlanıyoruz. Yani ağlayanlar falan çok oldu. Yani bizim o eğitimlerde ağlayarak yani bayağı şoförler de var bizde özellikle. Onlar için zor oluyor. Merkezde bir sınıf var. O sınıfta eğitimlerini görüyorsun. İşte gidiyorsun, okula gidiyorsun, geliyorsun. Sürekli oraya bağlısın. Oradan mezun ediyorlar seni. Alkışlarla falan. Yani bayağı şey falan, çiçek yolu falan yapıyorlar yani. Ama <gülüyor> o sınavı geçmek de alkış ister yani, ya. İşte o, o tarz gazları veriyorlar. İşte tahin 4 tane ofisimiz var bizim Tokyo'da. Büyük ofis. Hangisi ise ona... Ofisiniz var. <gülüyor> e sen şirketi de artık... Ooo! Kendi şirketi kabullenmişsin ya. Yani. Yani, Japonlarına ofisimizde başar. Ofisimizde bir Ama güzel, güzel eğitim vermişler, çok yani, güzel. Yani kendini kabul ettirmiş. Yani. Tabii, hep başladık. Sonrası zaten büyük bir çoğunluk, arkadaşlar beni takip ediyor, biliyorlar. Çok konuşan ve sürekli yolları gösteren bir arkadaş. <gülüyor> Sıkılıyorsun tabii, sürekli tek başınasın, araç içindesin. Başında bir patron yok, bir şey yok. Mecbur bir şeyler bulman lazım yani. Ee, sürekli Tokyo'nun içinde dolaştığınızı düşünün araçta. Ee, tanıdığın falan çok oluyor. İnsanlarla tanışmış oluyorsun, bir işte, uğruyorsun. esnafları geziyorsun falan. Ee, ben de o hani yalnızlığımı şeye aktardım birazcık. Instagram'daki taksi e, yani günlüklerine. Oradan paylaşıyorsun. Hmm. Oradan paylaşınca. Ve bana da mı? hatıra kalsın diye. Çünkü sürekli böyle devam etmeyi düşünmüyorum. Taksi bu bağlamda sormak istediğim şu, hı hı. taksicilik çok mu yapılamayacak kadar çok mu zor ki sen mutlaka değiştirmek istiyorsun? Yani taksicilikten devam edersek mesela günde kaç saat taksi takside direksiyon başımda? Shift sistemi e, ayda 11 veya 12 kez çalışıyoruz. Ayda evet. bir yani, ayda 11 veya 12 kez. 11-12 bir gün iki günlük mesai. Yani 21 saat totalde. Aa, ya da bir gün 21 saat. Yok ya da değil. Yani o 11-12 günün şeyi bir gün çalıştığımız 2 günlük mesai yapıyoruz. Yani 21 saat. Normalde e, totale vursanız gene 22 güne denk geliyor. E, hmm. Dolayısıyla e, bir gün çalışıyoruz, bir gün dinleniyoruz, bir gün çalışıyoruz, iki gün dinleniyoruz. O şekilde tatili çok ama çalıştığın günde de mesaisi fazla. Yani 21 saat dediğiniz, sabah çıkıyorsunuz, ertesi gün sabah geliyorsunuz eve. Yani bir aracın içinde bir gün geçiriyorsunuz. Şöyle o zaman tam bu noktada, bir taksicinin, Japonya'da bir taksicinin bir günü nasıl başlıyor, nasıl, bir günü nasıl? Yani bir günü, şimdi her firmanın farklı ama bizim, Senin. bizim firmada e, sabah e, 6 ile 11'e kadar bir çıkış saatim var. Sabah 6'da? Seçiyorsun. Yani ben 6-8 arası çıkıyordum mesela. Genellikle de büyük bir çoğunluk 6-8 arası çıkar. 6-8, sabah Hı -hı. 6'da ya sen 5'te kalkıyorsun giyindin, hazırlandın, kahvaltını Hı -hı. yaptın, şirkete çıkıyorsun diyorlar. Şirkete giriyorsun, sabah saat 6'da arabayı teslim alıyorsun. Evet. Şirketten teslim oluyorsun. 2 saat sonra geri vermiyorsun. Yani bu ertesi günün sabah 8'i. Tabii, aynen. Ertesi günün sabah 8'i yani Tam Ertesi ilk... günün sabah sekizi değil de 4-5 gibi teslim ediyorsun sabaha karşı. Sabaha karşı 4-5 gibi. Hı hı. Tamam. 6'da aldın arabayı. Arabayı alırken neler yapıyorsun? Nerelere kontrol ediyorsun? Ya bu? arabada alırken belli bir iş, iş akışımız var. Hemen e, teslim alırsın. Kontrol edersin. Bir kontrol formumuz var. Ara, arabanın içi dışı motoru, yağı, suyu her şeyine bakıyoruz. Hızlı bir şekilde. Genellikle her gün bakıldığı için ve 3 ayda bir şey gördüğü için, bakım gördüğü için, arabalarda çok sıkıntı yok. Temiz arabalar. Ee, ondan sonra hemen bir yukarı gider, tenko dediğimiz içtima, yani bunun Türkçesi, yukarı çıkılır. E, içtima alanları var. Yani herkesin birebir kendi amiriyle e, bir yeminimiz var. Yemin demeyelim de, yani bir, bir an paragraf var. Hmm. işte sabah bu saatte kalktım, akşam bu saatte yattım, sabah bu saatte kalktım, işte ee, sağlık durumum iyi, ee, sıkıntım yok, Hani uykusuz değilim. Ondan sonra işte araç numaram şu. Ee, bugünlük hedefim yani şey hedefim, güvenlik hedefim. Kırmızı ışıklara dikkat edeceğim. Sola sağa dönerken insanlara dikkat edeceğim. Bu cümleleri kurup ee, haydi güle güle diyorlar. Bir de alkol testi var. Üflüyorsunuz. Gelirken de alkol testi var teslim ederken. Ee, bu, bu şekilde hemen aracı alıp e, gidiyorsunuz ona gelirken de aynı şekilde aracı teslim ederken temizleniyor. Bazıları kendi temizliyor. Bazıları orada bir arkadaşlar var. Sağolsunlar. Onlara veriyorlar biraz ücret. Aracı tertemiz bir şekilde teslim ediyorsunuz. Sabah altıda çıkıyorsun. Aracını teslim alıyorsun. Nereye gidiyorsun ilk? Müşteri yani misafirlerini karşılamak için, müşteri almak için ya o, Her şoförün kendi kafasında bir şey var. Route, ee, yani. Rota var. Yani tecrübeyle oluşan bir şey. Zamanla nerede, kim var? Hangi? Yani hikayelerle oluşan bir şey bu. Ya şurada çok güzel müşteriler çıktı. Bir daha oraya gidiyoruz. E güzellerken yani dış görünüşten. Yok <gülüyor> yok. Yo, hayır yani çok müşteri çık, çok Bizde müşteri önemli çünkü. Nerede evet. çok müşteri o biz oraya doğru gidiyoruz. E, bunu işte Tokyo'da yaşayanlar bilir. Bazı yerlerde taksi çok fazla olur. Yani Sıraya girip bir şekilde. Devamlı taksi vardır. Orada müşteri çok demektir o. E, Mesela Tokyo istasyonunun önü. Hı hı. Shinjuku, Shinjuku. Yani. Shinagawa evet. Oralarda taksi 24 saat Mutlaka tren istasyonundan çık Hemen önünde bıt diye bulursun Zaten tren istasyonlarının müdavimleri olur Müdavim, müdavim taksicileri ee, Benim de müdavim olduğum bazı Tren istasyonları var ee, O sen zamanla iş yakışında seçiyorsun Şimdi tren istasyonunda beklemek de Gezerek yapmak, iş yapmak Baya farklı Tren istasyonunda beklediğinde şu manaya geliyor. Ben bu çevreyi yani bu tren istasyonunun yaklaşık işte 3-5 kilometre çevresini çok iyi biliyorum anlamına gelir. Aa. Yani çünkü müşteri o Tokyo istasyonu birçok şey bir örnek değil. Tokyo istasyonundan her yere gidebilir müşteri. Shinagawa'dan her yere gidebilir. Ama daha böyle spesifik istasyonları seçerseniz çevreyi işte postaneyi soruyu söylüyor, e, okul söylüyor, okul ismi, hatta kavşak ismi söylüyorlar. Aaaa benim ee, hanım da bilir. yapar onu. Biniyor taksiye. Kamiike show gakku. Kamiike show diyor. Ha, onu bilecek işte. Kamiike show diyor. Ben bilmiyorum. Taksi şoförü hay diyor. Bu basıyor o, gidiyor. Daha önce yüzlerce aynasını bildirmiştir. <gülüyor> Veya e, yani öyle enteresan rağmen restoranın ismini bile söylerler. Yani bilmen lazım. Yani bilmediğinizde hep bilmiyor musun? Çok ilginç. Sen ilk defa mı buralarda? Böyle <gülüyor> <gülüyor> sorar yani. ilgili seninle konuşurken sen bazı planların olduğunu pastacılık eğitimi aldığını söyledin. Hı -hı. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Şimdi bunu neden pastacılık? Nedir? Yani onu bir anlatırsan. Yani şeyde pandemi döneminden e, patlak verince o hal ilan edildi Japonya'da. Herkes evinden çıkamadı biliyorsunuz Nisan-Mayıs dönemi. E, taksi işleri de çok durma noktasına gelmişti. Zaten bizim e, çalışma saatlerimizi, günlerimizi yaraya indirdiler onda. E, evde oturuyorduk. Yani dışarıda çıkamıyoruz. Her yer zaten kapalı. Gitsen de tehlikeli diye. Bu arada düşündüm yani geleceğe dair ne yapabilirim? Çünkü taksi işinde devam edersem e, yani bir branş olmuyor bana. Taksi şoförü sonuçta ne olacak? Hani o, o gözle bakıyorum. Bunu kanko, yani turizm alanına da e, aktaramadıktan sonra e, geleceğe yönelik bir anlamı olmayacak benim için diye. Bir şeyler bulayım, bir işte şey Sonra benim çok uzun vadeli düşünmediğim için Japonya'yı. Türkiye'ye döndüğümde bir şeyle döneyim. burada altını, Sen Japonya'yı uzun soluklu düşünmüyorsun. Hı -hı. Ne zamana kadar, nasıl bir yani? Ne zamana ya, kadar? çok değil. belli değil. Yani çocuklar büyüyene kadar, ortaokul, yani liseye kafada, kadar gibi mi? Bir e, kafada belli bir limit var tabii. Çocuk çok büyümeden çocuklar götüreyim diyorum ama o arada da boş geçirmeyeyim. Türkiye'ye döneceksin. Yani buradan Kanada'ya gideyim, buradan Amerika'ya gideyim diye. Japonya'nın Türkiye'ye dönmek istiyorsun. Bunun için kendine bir birikim. Yani birikim dediğim bilgi birikimi. Evet, Bilgi birikimi. Birikim. Evet, bilgi çünkü bilgi çünkü birikim. o hani normal e, gurbetçi mantığıyla gelmedim. Zaten öyle gelmiş olsam çok geç. Yani yaş olarak geç, çünkü buraya genç gelmek daha avantajlı, öyle maddi birikim yapmak için. Çünkü hani ona da değinmiş olalım, ya Japonya bu güzel bir, evet. kolay para kazanılacak bir ülkedeyim hemen. Kısa vadede çok zor, burada çok zorlu bir dönemden geçip aşama aşama ilerleyebiliyorsunuz. Ben örneklerini çok gördüm, siz bana katılacaksınız diye tabir ediyorum, evet. özellikle kendi işini yapanlar. Yani hani yani gideyim Japonya'da bir bir yıl iki yıl çalışayım dönüp ev araba alayım değil pek zor yani bu evet. işler öyle kolay değil yani tek başına iyi bir maaşla olabilir tek başınaysan o da işte hani yani. belirli meslek gruplarındaysan Hı. çok Hı. iyi bir yazılımcıysan çok iyi bir inşaat inşaat, inşaat <gülüyor> inşaatçıysan mühendissen i̇nşaat yani çok iyi bir çok ticaret iyi. yakaladıysan falan yani Uç örnekler bunları Bunlar hmm. sıfırdan başladıysan değil. Sıfırdan başlayarak burada e, yıllar vermek lazım. E, e, zaten o kadar yılı verdikten sonra benim gördüğüm hikayelerde e, emeklilik dönemine yaklaşık da Türkiye'ye dönenler geri geliyor. Yani birçoğu. Neden olan, o? E, adapte olamıyorlar bu sefer Türkiye'ye. <gülüyor> benim gördüğüm şey çok söylediler, gidenler geri geliyor diye. Hani, Aynı Japon gibi düşünüp bu niye böyle değil, şu niye şöyle değil diye bu ince ince düşünürsen Türkiye'de adaptasyonu çok zor olur. Ama tam tersi açıdan baktığımda ben eşim üzerinden bakarsam aslında e, Japonlar Türkiye'de mutlu oluyor. Yani Türkiye'deki rahat ortam, sıcak, samimi ortam, işte e, daha yani hani hep söylüyorlar zaman daha rahat sanki, akıp daha yavaş akıp gidiyormuş gibi. Ee, daha değişik olanaklar var Türkiye'de. Yani e, kültürel zenginliğin yanında işte e, çok pahalı bir ülke değil. Hani bu burası kadar e, yani ciddi anlamda yaşam pahalı değil. Hani o anlamda bilmiyorum değerlendirirsek Japonya Türkiye'de yaşayan Japonlar da ben mutlu gördüm yani. Yani seviyorlar bizim ülkeyi Türkiye'yi. Burada bütün bu konuşma, bütün bu akışı şuna göre ben. E... Japonya sohbetlerindeki amacımız akışta da vardı. Japonya'yı Türkiye'deki Türkiye'deki insanlar bizim arkadaşlarımız Japonya'yı seviyorlar. Ama evet. Japonya ile ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Kafalarında bir Japonya algısı var ve bu algıyı bu ütopyayı ya da bu e, oluşturdukları hayali e, gerçek zannediyorlar ya da bununla ilgili bazı ön yargılara sahip oluyorlar pozitif ön yargılara. Şimdi bu Japonya ile ilgili e, ön yargılar ya da bu düşünceler sence yani nedir Türkiye Japonya'dan Türkiye'ye geldikten sonra Japonya ile ilgili ön nelerdi neler değişti nelere dönüştü bu soru bence önemli. Bendeki ön yargılar. Evet evet. Yani e, herhalde ortalama e, bir. ...Türk gencinin önyargılarına sahiptim diye düşünüyorum, tan tanımadan. Yani bizde birazcık daha şey gibi düşünülüyor Japonya... ...dünya haritası üzerinde değil, ayrı bir yörüngeye oturmuş... ...ayrı bir gezegende yaşayan insanlar topluluğu. Yani her şeyi inanılmaz güzel yapıyorlar, ee, sorunsuzlar, hiç sıkıntı yok... ...yalan yok, hırsızlık yok, yani ne yapsalar ne tutsalar altın oluyor gibi çünkü... Yani ben sosyal medyada da Japonya ile ilgilenen insanların yorumlarına bakınca çok hayret ediyorum. Yani çünkü bazı yorumlara çok hayret ediyorum. Yani bazıları da Japonya'da yaşayan insanlar olunca o hayretim daha ikiye katlanıyor. Çünkü bir şeyi yani olduğu gibi yansıtmak var. Hani ben bunu burada böyle gördüm. İşte bu budur. şimdi bunu konuşuyoruz. Evet. Bir de gizleyip ya lay, lay bir hayat var burada. Şi şey Pembe. Ee, bir hayat anlatanlar var. Kendi önyargılarımla hani bu şu anki şeyi benzetiyor Yani çok ütopik düşünüyoruz. Gerçek dışı Japonlar hakkında. Gelince zaten bu veya Japonları tam tanıyınca bunu Türkiye'den bile aslında bu bilgi birikim edinilebilir. Ama Japonya'nın içinde çok yani bu işin hiç de öyle olmadığını, burada gerçekten insanların yaşadığı, insanların da hata yaptıkları, sosyal, yapabildiğini... ekonomik, <gülüyor> kültürel problemleri olduklarını, evet. olduğunu, hatta bir birçok benzer, benzer. E, benzer özellikleri olduğunu, sıkıntıları var, kendisi içinde de eleştirdikleri noktalar çok. Çoğu... Bu ülkede 2 milyon komori var. Yani yani ben, bence olan Japonya, Avustralya, Kanada değil. Tamam, İnsanın ben... içi, insan bir sıkışıyor o gençler özellikle. Bir kaçası, hani o yüzden hani bir ülkeyi belirliyor mesela o Japonya olabilir, başka ülke olabilir. Oraya bir gidin bu sıkışmışlıktan kurtuluyor, kurtaya yani, psikolojik bir sürü parametre, nedenleri vardır ama hani e, bence birçok ülkeye gidilsin. Yani tabii, tabii. o görülsün, gezilsin, tabii. o bakış açısı genişlesin, vizyon genişlesin, sonra değerlendirilsin. Ama hiç gitme, görme, YouTube'dan izlediğin kadarıyla, okuduğum, Ya da animelerle kadarıyla, izlediğin kadarıyla, haberlerle yani. izlediğin kadarıyla... Gerçek <gülüyor> değil. Yani gerçek burada. Yani bu, bu buranın gerçekçi hayatını işte Japoncasıyla, dil, kullandığı diliyle, yabancıya bakış açılarıyla... Hayır, iş hayatındaki karşılaşılan problemlerle mesela hiç çalışmayıp burada yaşayanla çalışıp iki kişi getirin farklı şeyler söyleyecektir bence. Evet, evet. Yani iş hayatında birebir Japonlarla iç içe çalışan bir insanı koyun, bir de evinde günlük hayatını, yemeğini, çorbasını yapıp işte arada bir böyle gidip videolar çeken birini koyun, Japonya onun için cennet. Ya bu konuda ben... <gülüyor> şahsen Japon kültürünü çok seven biri olarak, Japon kültürü üzerine araştırmalar yapmış biri olarak, Japonya'nın farklı bölgelerinde bulunmuş biri olarak, ben bile bazen senin dediğin gibi yani bir Japonya güzellemesi, hmm. e, göre, o hani bazen ben de şey etkisi oluşturuyor. Sen dedi ki. Vardı ya bu abi ya <gülüyor> muhabbeti. Japonlar yapmış. Abi ya Japonlar var ya uçuyormuş ya. Japonlar var ya. Japonlar var ya bir ilaç bulmuşlar. Dişine vuruyorsun dişine. İşte bir krem gibi sürüyorsun. Hiç dişlerin çürümüyor. E o zaman niye Terminator gibi geziyor bu adamlar? Abi Japonlar var ya işte şunu yapmışlar, işte bunu. Ya. E, madem öyle niye ekonomi günden güne küçülüyor? Yani bir Japonya güzellemeleri içerisindesin. İlk dönemde de şunu hissediyordum ben şahsen. Ne kadar şanssızım ben. Japonya'ya gelmiş ve Japonya'da yaşayan biri olarak ne kadar şanssızım. Öyle güzel bir Japonya var ve ben hiç gitmedim. Ve ben hiç tecrübe etmedim. Ne kadar şanssızım. Yani o kadar gerçekçi söylüyorlar ki, o kadar inanarak söylüyor biz ki. Biz yaşamıyoruz. Ben <gülüyor> öyle bir Japonya'da yaşamıyorum. Yani o Saitama'da bir köy orası. Evet. Özel izolasyon üstünde bir fanus var. İçinde herkes yaşıyor. Ve biz oraya giremiyoruz. Bize almıyorlar. Biz oraya girebilecek kadar şanslı, seçkin, elit insanlar değiliz. Gibi hissediyordum. Tabii ki yani Japonya güzellemeleri birçok insanı... Yani dediğin gibi keşke Japonda olsaydım işte sen bilmiyorsun yani bana da yorumlarda 3 ay gelmiş Japonya'da yaşamış akademik ya da bir yıl gelmiş akademik olarak yaşamış. E sen bilmiyorsun Japonya'da dünyanın en iyi yolları. E madem dünyanın en iyi yoluydı Japon niye bas bas ağlıyor? Japonya baksan taksi şoförüsün. Dünyadaki en zor trafik sisteminin, en zor yol sisteminin olduğu ülke. Çünkü yani belirli bir şehir planlamacılığı üzerine kurulmamış evet. özellikle de ikinci dünya savaşından sonra e, yıkım boş alan, yolları nereye nasıl yapalım nasıl edelim işte kör noktalar var yani bizde mesela bir evin başlangıç yeri imar planında mutlaka kaldırımdan iki metre geride olacak ki tam o köşede e, kör nokta de, bakış de, açısı de, oluşsun de. kör nokta oluşsun Kaldırım oluşsun. Japonya'da kaldırım yok. Kaldırım. Sıfır kaldırım. Ondan sonra yolun ortasında yaşlı amca yürüyünce sen bekliyorsun. Kaldırım belirlenmiş bir çizgi var. Oradan yaya ve bisikletler geçebiliyor. Bunu araba da geçebiliyor. Oradan yolun <gülüyor> ortasına direkt yapmışlar. Şimdi toparlamak gerekirse ne? burada benim de söylediğim. Ee, Ciddi anlamda birçoğumuzun karşılaştığı Japonya ile kısa deneyim ya da farklı deneyimleri edinerek bir Japonya güzellemesi bize geldiği zaman ilk başlarda şaşırıyoruz. ya Yani böyle bir Japonya vardı da biz mi bilmiyoruz? Ne? Arkadaşlar Japonya şudur gelmeden önce şu şekilde kendinizi hazırlarsanız şu şekilde şu şu şu konularda rahat edebilirsiniz diyebileceğim bir nokta var mı diyebileceğim bir şey var mı? Japonca ile ilgili. şey değil. Japonca yani burada İngilizce kullanılmıyor diyebiliriz. Ee, İngilizceyle yani yaşama devam ediyor yani gezmeye gelinir. Gezmeye amaçlanıyorsa yok ama kalma amaçlanıyorsa Türkiye'deyken dil bir temel seviyede dilmek çok zaman kazandırır burada ve yani ben. Hani birkaç arkadaşa böyle burada yardımcı olmaya çalıştım, mesela iş arıyor ama Japonca yok yani, yani varla yok arası, yani birazcık 3-5 ay dil okuluna gitmiş ama konuşamıyor. E şimdi iş arıyoruz, e mesela bir markette, e market şefiyle konuşuyorum ben, e işte mülakat tarihi belirleyeceğiz, mülakata ben girmeyeceğim ama. <gülüyor> arkadaş gidecek ve arkadaş konuşamıyor dedi, mülakatta konuşamayacaksak ben nasıl iş alacağım onu? Yani e, bu tarz sonuçta Türklerle çalışmayacaksan burada bir insan, e, hayatına e, burada rahat devam etmek istiyorsan kesinlikle dil bariyerini atlaması lazım. Bir, dil bariyeri. Yani Japonca. Dil, Türkiye'de Japonca, farklı yerlerde Japonca kesinlikle öğrenmesini istiyorsun. Hatta şu anda teknoloji ilerlediği için internet üzerinden online dersler şu anda çok güzel, kaliteli. Çok iyi İmkanım dersler, olsun. imkanlar veriliyor mutlaka Japonca. Başka? Başka, buraya gelmek için yasal şeyleri edinmek lazım. Yani e, vize problemi var. Benim aklıma gelen ikinci en büyük problem o. E, eğer Türkiye'deyken vizeyi netleştiremezsen, burada zaten kalamaz. Böyle bir sıkıntı var Japonya'da. Gelmeden önce ne amaçla, ne süre Japonya'da yaşayacaksın belirleyin. Ona göre vize başvurunu yap diyorsun. Yani işte işveren işverense işverenin kendi başvurusu şeklinde. Bu olanaklar yok değil. Ee, ben işverenlerle de arada buluşuyorum konuşuyorum ve bunu kendim sosyal medyada duyuruyorum. Bakın böyle bir işveren Türkiye'den bile işçi arıyor. Eğer gelirsen sizin için vize alacak. Yani ben öyle görüştüğüm insanlar oldu. Ee, aranırsa, tanınırsa, araştırılırsa bulacak şeyler. Yani ...size vize sponsorlu yapacak işverenler. Dil ve vizeyi hazırladık Hı. gelmeden önce. Başka herhangi bir şey var mı senin tavsiye edebileceğin? Yani benim tavsiye edeceğim bir de insan kendi e, psikolojisini hazırlaması lazım. Ha, psikolojik ön hazırlık. Niye derseniz e, burada e, Türkiye'deki edinimleri, kariyerini, her şeyini bir kenara bırakması lazım. Yani çünkü burada... Sıfırdan başlayanlar için söylüyorum. Bir firmadan tayin olanlar zaten işi gücü her şeyi hazır Onlar bir sıkıntı yaşamaz da. Atıyorum Toyota'da mühendis olarak Türkiye'den gönderilmiş. Ya da bir diplomat gelmiş. yani Dipl Zaten ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Şey. Sıfırdan gelecek, burada hayat kuracak, iş bulacak falan insanlar için buradaki yabancı algısı karşılaşacağı bazı problemler belki bir dışlanma hissedecek. Yok. Bu arada yani Japonya'da bir dışlanma, yabancılara karşı bir ayrımcılık var mı? Var, var yani diye düşünüyor ale, musun? Alenen gördüğüm bir şey yok. yani hmm. Bizzat böyle bana yapılmış bir şey yok. Ama hissediyorum. Yani yabancı olduğum için mesela trafik kazası. Yani bizim şeyde olur. Ufak bir kaza olur. Aklıma ilk gelen şey şu. Yani kaza olduğunda polis de gelecek. Şimdi karşı taraf Japon. Ya yabancıyım ya. Ne kötü bir durum. Ben öyle düşünüyorum Çünkü bir sıfır yeniksin gibi hissediyorsun. Yani ya yabancı işte, bu kuralları duymuyor galiba falan. öyle o Yabancılarla ilgili gibi. bir ön var evet. Japonlarda, Japonya'da yaşayan yabancılarla ilgili büyük bir ön, ön yargı var. Ön yargı var ve ben gerçekten hep bir sıfır yenikmiş gibi düşünüyorum kendimi. Öyle hissediyorum yani. Yoksa yani ne trende otururken bana ne hakaret eden oldu, ne... Oradan kalkıyor, otur diyen oldu yani şey yok öyle alenen bir hareket falan çok o anlamda güzel bir şey. Ee, Şimdi yaşadığım bazı şeyleri ben anlatamıyorum yani ne bunları yazabileceğim ne de görüntüle anlatabileceğim. Kendi aramızda arkadaşlarla konuşuyoruz. Ee, bazı şeyler ben de yani bizzat hem kulak misafir oldum hem gördüm, hayret ettim yani gerçekten yabancıya karşı yabancıyı böyle e, ya bu anlamaz. E, bu bilmez diyerek düşünerek yani bazı e, giriş arkadaşlar Japonya'da bir ülke Japonya'da bir kültür Japonya'da in, yaşayan insanlar da Japon bu evet. bunlar da insan yani bunlar da insan herkes diğer insanlar gibi şeyler var yani burada bazen Japonlar çok kibar insanlar yani Japonlar kibar Çünkü sistemleri bunu. Yani kültürleri yani bunu öngörüyor. denen bir olay, var. Bir olay aslında var. Ben onu diyordum mesela soruyla da bağlantılı ilk geldiğinde ne, ne neyle şaşırdın? Ben ilk geldiğimde bir yollar temiz, her yer temiz. Buna mutlaka şaşırıyorum olarak. aslında sadece Japonya değil mesela Çin'de Şangay da çok temizdi. Ben gördüm. Avrupa'da vardır. Bu gelişmişlikle ilgili. Ha, Aslında yani. altında yatan bu. <gülüyor> Japonya bir an içerisinde o o denilen o misafirperverliğe ya da bu temizliğe ya da bu e, çok girift kurallar silsilesine bir anda sahip olmadı. Aynen. Yılların birikimi ve gelinen aşamalar sonucunda buraya gelindi. Yani mesela 1950 öncesi çöp dağları falan varmış Tokyo'da. Anlatıyorlar. Halen daha yok. Yani, Tam neydi? toplanamıyormuş. Çöp kokuyormuş ortalık. Anlatıyorlar. Fucidağ'ın halen daha Fucidağ'a çöp toplama turlarına gidiyorlar. Evet. Çünkü zamanında oraya atılmış. gidenler atılmış. Toplanamıyor. Karlar eridiği zaman 10 kişilik, 5 kişilik gruplar sırt çantalarında çöp toplamaya gidiyorlar. Bunlar, yani bunlar da toplumlar yaşayarak, tecrübe ederek... Gelişir, ilerler. Evet. Teknolojik, kültürel, ekonomik olarak. Orada bunun için... önemli olan bir milli şuur. Mesela o hızlı belki gelişimi hep beraber o anlayış içerisinde yapmışlar. Evet. Bu takdir edilecek bir şey. Bu biraz aynı hani şeyden dolayı geliyor sanırım. Yani ada ülkesi. Evet. Ada ülkesi olduğu zaman pek fazla yani homojen bir toplum. Yani. Homojen sadece yani ada ülkesi ve homojen bir toplum olduğu için hızlı ilerleyebilir bir şey oluşturabiliyorlar. Evet. Bir de ikinci en büyük şaşırdığım şeydi, yani hizmet sektörü çok ki var. Hani o nereden? Yani direkt bilmeden düşünsen, herkes önünde geliyor, işte otelde gidiyorsun <gülüyor> önünde geliyor, markette gidiyorsun önünde geliyor gülüyor. Bir şikayetin varsa o şikayetini giderip senin memnun ayrılman için elinden geleni yapan bir şey var. Kesinlikle yüzde bir buruşluk, bir seni sevmeyen bir şey. Eksi de satmıyor değil mi? Ekşi ama, Olayları profesyonel yakışıyor, çok güzel evet. E, müşteri çok önemli. Yani bu ama eğitimle olmuş. Yani biz de taksi eğitimi alırken o mateneş eğitimi aldık özel. Yani müşteri ne kadar kızsa bağırsa da. Müşteriye kullandığı Japonca, kibar Japonca, normal Japonca kullanmıyoruz biz. Songego, yani tengego. Yani dolayısıyla e, bu zaten içinde olan bir şey ama samimi değil. Kural olduğu için. Hani şu şu noktayı ayırmak lazım. Japonlar kibar. Ama ama kural olduğu için kibar burada. Samimiyetinden değil Yani, yani. belki içerden hiç mutlu değil o adam ama gülmek zorunda olduğu için gülüyor. Böyle başına yiyor. Yani bunu kullanan, bunu istismar eden Japonlar da var. Ben çok görmüşümdür. bir kombineye giriyor, şey yapıyor, azarlıyor şey çalışan ve orada belki çok ya o çocuğun ne suçu olabilir orada zaten gariban çalışıyor. İncir çekirdeğini o, doldurmayacak o, o, sebeplerden. biliyor ki karşılık vermeyecek. O matematik kuralları gereği. O yüklendikçe yükleniyor. Bununla ilgili televizyon programları var. Siz de gelmişsiniz. Monitorizing yani biliyorum çok. Adam mesela rol yapıyorlar. Markette birbirine yükleniyor. Üçüncü bir şahıs geliyor. Sen buna niye yükleniyorsun? Burada bu var, şu var, bu kurallar var. Bu sefer onun haksız olduğunu ortaya çıkarıyor. Bunu da sosyal mesaj veren bir program. Evet, yani evet, bunu yapanlar var. Bu toplumda bakın uyanık olun, böyle davranın şeklinde size, yani e, o, o metenaşi e, kural, e, o güler yüzün altında kural ve ciddi bir disiplin var. Güzel görünüyor ama hani bizim Türkler'de adam gülüyorsa gerçekten gülüyordur yani. <gülüyor> hani gittiğinizde restoranda size hizmet veriyor, gülüyorsa tamam mı mutlu. Öbür türlü bizde çok bilme yok. Yani ne işte ka kasiyer çok güler. Ne değil mi? Otel, belki turizm otelçilik bu işten biraz ayrılabilir Evet, evet, evet o, o vakta. Evet. Ee, öyle bir durum. Onu söylemek istedim. Yani burada ciddi bir disiplin, ciddi bir stres, ciddi bir üstün alta e, şeyi var, baskısı var. O baskı içinde bunalanlar var. Yani ben bunu mesela bir tane video hazırlamıştım, yayınlamadım. Japon bir gazeteci arkadaş. E, o da yabancı ile evli. ...bana şunu söylemişti. Japonlar, hemen hemen herkes, hepsinde bir yurt dışına kaçma, gitme şeyi oluşur. Niye? Burada çok sıkılıyoruz biz. Yani bu kendi ülkesinde. Çok sıkılıyoruz. Bir kendimizi atmak istiyoruz. Bir gider, bir ay, iki ay gezer ya da fırsatı varsa kalır. Yani biraz. Geri dönen döner ama... ...bir gitmek istiyor, bir kendini atmak istiyor diyor. Yani çünkü çok stres var burada çok mahalle baskısı Tebdili var. Teptili mekanda ferahlık vardır. Yani, <gülüyor> dolayısıyla e, gerçekten kendileri de çok sıkılıyorlar. Yani bu aşırı Kural, kuraldan, robot gibi davranmaktan. Çok aşırı kurallı bir ülke değil mi? Evet. Yani yaşayabilmen için bu kadar büyük bir nüfusun, kavga dövüş olmadan, yani bir arada şey. düzenli bir şekilde yaşayabilmesi için kurallar konulmuş. Bu kurallara da kesinlikle kim olursa olsun uymak zorunda. Evet. Başbakanından Çöpçüsüne evet. ya da çöpçüsünden kasiyerine hangi ekonomik sınıf, hangi sosyal statü içerisinde olursan ol, kesinlikle ve kesinlikle o kurallara uymak zorundasın. Evet, ya burada belki kurallara uymak çok güzel toplumun üzerine olması, bu çok harika bir şey. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki o kuralı uygulamazsan çok pratik bir şekilde işi çözeceksin. <gülüyor> İşte burada da katı kullanmama, katı kuralları, yani kuralları bazen gevşetmek gerekir. Yani ben çok karşılaştım. Siz benden daha fazla karşılaştınız. Siz bir e, evrak işiniz olur bir şey. Bir yerde bir noktada tıkalı, tıkanır iş. O kuralı kaldırırsın. O tıkanıklığı çözersin. Kuralı bozmuyorsun ki tekrar kural devam ediyor zaten. Yani bunu ben okul hayatında işte bizim çocukların kreş hayatında gördüm. Yani çok basit çözülecek bir problem. O kural yüzünden çözülemiyor. Yani pratik zeka kullanmak gerekiyor ve Japon bu riski almak istemiyor. İlla o kural var, o kurala dayandıralım. Kimse kişisel risk almıyor. Herkes bir üste, bir kurala, bir kaideye dayandırarak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ortaya bir böyle doğal olmayan bir hayat akışı. Bir mekanik. Kuralların yönettiği robot, bir sosyal robot, robot hayat. Bir hayat akışı görüyorsun ve bu bizim gibi samimi, sıcak bir coğrafyadan gelen insanı sıkıyor deniz yani, hayata evet, evet. sıkıyor. Yani, yer atıyor. Hatta bana... Ee... Sen bununla nasıl ediyorsun peki? Senin başört yönlerin ne? Ne olursa olsun... Bak, 16 yaşında Japonya'ya gelmiş biri değilsin. Yani değilsin. <gülüyor> belirli bir yaş ve belirli bir kültür sonrasında geldin. Bu da ne olursan ol, yalnızca adapte olabileceğin, asimilasyon olamayacağın anlamına geliyor. Ee, sen... Bu az önce anlattıklarını yani yaşayabilmek için bu sorunla yani bu sorunsalla baş etmek için ne, ne taktikler kullanıyorsun? Birincisini biliyorum, takside konuşuyorsun. Başka? He o anlamda. Yani aslında karşılaştığım problemi örneklerini görüyorum. kavga ederek çözmeye çalışan arkadaşlar da var ama ben su akışına bırakıyorum hep. Yani yapacağım çok bir şey yok. Yani Yabancıyım zaten ne yapacağım? Olay çıkarıp ne olacak, ne elde edeceğim, daha beter hani göze batmayayım. E, hep alttan almayı hüntemini kullanarak ama kendi içimde yani eleştireceksem kendi içimde eleştiri geçiyor. E, farklı farklı insanları bindiriyoruz biz arabaya. Akşamları iyice değişiyor yani profiller. Yani, e, Belirli bir saatten sonra demek istiyorsun değil hı, mi? İyice değişiyor ve orada gerçekten e, polislik oluyorsun. Bazen polisi araman gerekiyor. Hiç oldun mu? Çok oldu. Yani. <gülüyor> Polis ne, oldu. Ne oldu mesela? Yani şimdi alkol çok sevmeyebiliyorsunuz Japonlar. Ee, akşam ondan sonra zaten evine dönemeyen, sağda solda kalan <gülüyor> insanları toplamak zorunda kalıyorsunuz. Denk gelebiliyor ya de yolda böyle elini kaldırabiliyor. Öyle olduğu zaman özellikle 12'yi geçtikten sonra saat uyuyakalabiliyorlar. Yani benim en çok başıma gelen şey uyuyakalma. Sızıyor aslında yani, Hı, sızıyor. Orada zaten bizi eğitimde de söylediler, öyle bir şey fark ederseniz yani eğer sarhoşsa kesinlikle adres alın. Çünkü kişi nereye gittiğini bilmeyebilir. Yani adresini bir hatırlar herhalde. Hatırlamıyorsa zaten gitmeyin diyorlar size. Yani adresi alıyorsun, oh tamam güzel adam. Herkesin ehliyetinde adresi yazıyorsan atıyorum unuttun almayı cüzdanını ya da çantasını karıştırıp bir belgeden adres alabilir misin? Dokunmak yasak. Dokunmak yasak? Dokunmak yasak. Uyandırırken de dokunmak yasak. O yüzden polis çağırıyorsun. Aaa. <gülüyor> yani uyudu kaldı. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, camları indiriyorsun, kapıyı açıp kapatıyorsun, sallıyorsun arabayı. Yani ceryan yaptırıyorsun. Ya uyan artık <gülüyor> şeye kapıya, şeye vuruyorsun arabanın işte nedir? Kasasına vuruyorsun hadi uyan. Hiçbir şey yoksa ya gideceğim bir Polis kulübesine çekeceğin arabayı ya da telefon için adresini söyleyen genellikle yakınlarda bir polis kulübesi buluyordum. Ee, yanaşıyordum, söylüyordum. İşte geliyorlar yani, ilgileniyorlar. Yani işte e, hadres söylemezsedir çok tehlikeli. Çünkü düz git, düz git, düz git diyor. Hep düz gidiyorsun. Ya yani bu düz git nereye kadar düz git alınıyor? <gülüyor> <gülüyor> Öleleri var. Sonu denizde bitmesin yani. <gülüyor> Öleleri var yani şey... İşin sıkıntılı yanları var. Para ödemekte zorlanan, para ödemek istemeyenler falan da oluyor. Yani öyle sıkıntılar var. Ya da azıcık ödüyor. Geri kalanını bu. Sen hallediver falan. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> o iyiymiş o. Yani o tarz şeyler de oluyor. Taksiciliğe geri döndük ama ben genelde taksicileri orta üst yaş grubu içerisinde görüyorum. Evet. Bunun bir sebebi var mı? Sebebi şu. Bizim arkadaşlardan da var. 50 yaş üstü çok arkadaşım şey yapıyorlar, emekli oluyorlar bir yerden, emekli maaşı biliyorsunuz yapayında çok değil, az. Yani çok yüksek emekli maaşları yok, yetmiyor. Baito şeklinde yani part time geliyorlar, işte ayda 7 gün, 800 gün e, taksiye çıkıyorlar. O, o yüzden de yaş ortalaması çok yüksek, 70 yaşında falan, e, kazaya karışanları görüyorsunuz, da, televizyonda çok çıkıyor. Bir de bizde de böyle bir problem var. Bir gün kaza yaparsak, Allah korusun yarın kesin ana haberdeyiz. Yani öyle ki Tokyo'da, Tokyo'da ka taksi kazası hemen her gün habere veriliyor. Yani biz aşağı yukarı görüyoruz onu. Bu da kocin taksi, yani şahsi taksiler de var. Evet. O, yani kolay mı o şahsi taksi? Kolay yapabilir? değil. Onda 10 on yıllık taksi tecrübesi lazım. 10 yani yıl taksi şoförlüğü yapmışsın bir firmada. 10 firmada... yıl taksi şoförlüğü yapacaksın. Ve çok büyük kazalara ihan yani kural hataları, puan düşüklüğü olmayacak yani temiz bir ee, ehliyet geçmişin olacak. Ki bu arada şunu altını çizeyim. Japonya'daki puan limit 6 puan değil mi? Yıllık 6 puan. Yıllık. Yıllık altı puan. <gülüyor> bu arada tek şey düşüktü. Yani kırmızı ışıkta geçtiğiniz İç an 2 puan. Iki puan. Hı hı. Size eğer ehliyetsiz şey pardon emniyet evet. kemersiz yakalarsa 2 puan kırmızı şeritte şerit değiştirirseniz sarı, çizgi. sarı çizgide sarı çizgilerle yaparsınız 2 puan yani öyle bir şey ki bu 6 puanı yapıp kaçarsanız 36 puan o zaten o ehliyet <gülüyor> zaten Hapis. de, <gülüyor> hapise kadar gidiyor ama bu 6 puanı doldurma o kadar kolay ki ha, evet. o kadar kolay çünkü ki çünkü her yerde polis evet. nöbet tutuyor bir şey yani Polis, çok fazla polis görev yapıyor Tokyo içinde. Yani işte durma çizgilerinde, o dur çizgileri var. İşte sadece sarı çizgileri kontrol edenler var. Mesela bir kavşağa gidersin, 3 tane solda polis bekliyordur. Böyle bakıyorlar. Yani görmüşsünüzdür, böyle düz bakıyorlar. Biz arka, izleyen arkadaşların kesin soracağı bu soru. Ta, e, taksici hiç hiçbir polise rüşvet vermek istedim mi? Ya da rüşvet, rüşvet vermeye çalıştım, yani senden rüşvet istediler mi? Yok hayır, hayır, öyle bir şey olmaz. Değil. Hiçbir Japon polis senden rüşvet istemedi, abi bu evrak da ufak bir eksik var, ya, kazalar oldu küçük kazalarımız işte bana vuranlar oldu. Yani, San, arabaya vuranlar dururken. Yani, vuranlar oldu, bu dururken giderken ya da e, benim direkt bir tane aynam çarpmıştı mesela sol aynam, o polisi çağırıyorsunuz geliyor yani duruma bakıyor, rapor tutuyor gidiyor, ona rüşvetlik bir durumun yok zaten hani hırs sınırında yakalandın hadi sen bu para verdi de öyle bir şey mi Japonya Japonya da olacağını hiç düşünmüyorum. Evet. Polisin beklemediği yerlerde ben çok kural ihlali yapıp e, kullanan insanlar gördüm. Hmm. Normal kendi özel araçlarıyla kullananlar, hmm. taksiciler, sarı çizgili yapanlar, hmm. o dönüş olma yerde dönenler çok gördüm yani. Ve bakıyorum al alalım bu döndü ama polis yok mu? diye bir çevirmeye bak <gülüyor> Japonya olacak diye de genlerini şartlamasınlar. Eğer çok ciddi bir Japonya sevdası ve şeyi yoksa. Çünkü e, ben daha kolay ülkeler olduğunu düşünüyorum. Yani bu bunda... Oturum izni almak için... Dil olarak, dil olarak, o, olarak yabancı olsun. kimliğinle kendini kabul ettirebileceğin daha... Yani yani mesela ülke, Kanada gibi yani değil mi? Bu ülke belki çok kolay olmaz ama... E, o mesela Kanada kadar ya da Avustralya'dan bir kat daha yukarıda zorluk çekeceğim bir ülke yapıyor bence yani bilmiyorum bu katı mı katı mı? Japonya'da aktif bir Türk komünitesi var mı? Yani Nagoya'da bir Nagoya'da var var bir tane ee, benim bildiğim ve çok aktifler ve güçlüler ee, Tokyo'da çok yok Tokyo'da oluşmamış yani Tokyo'da çok büyük nüfus da yok hani Türk acısı Türkler açısından ben ee, daha bu çok yakın zamanda bir araştırma okumuştum. Ee, Japonya'daki Türk nüfusu 6.000 kişi diye toplam 6.000, tüm Japonya'da yaşayan Turaz. Türk. Ben de ben, Tokyo'da de 750 kişi olduğunu duyunca 750 bin var. çok şaşırdım mesela. Ya o kadar bir, yüksek nüfuslu bir şekilde niye bu kadar az Türk var? 750. Hı hı. Yani, yani o zaman buradan bizim sayıda doğrulanmış oluyor. 6000 bin kişinin Japonya'da. Şimdi iki sayıları bilmiyorum da benim duyduğum bir, bir iki sene önce elçiliğin bir sunumunda 750 denmiş. Ee, ben de elçilikten ve şey, he. Turizm Bakanlığından aldığımız rakamlardı. Hmm. Yerleşik olarak, resmi yerleşik olarak, e, turist vizesi değil, yerleşik e, vize olarak Türkiye Türk vatandaşı Japonya'da yaşayan yaklaşık 6000 bin kişi, 6000 bin hmm. işte 200 olur, 300 olur. Altı bin kişi civarında şaşırmıştım ben bunu. Hmm. O kadar az mı ya? Evet azız. <gülüyor> bir güç bir komüniti Nagoya'da. Nagoya'da. Ee, ve gerçekten o kadar güçlüler ki konsolosluk açtırdılar oraya. Türk konsolosluğu açıldı biliyorsunuz, elçilik. Ee, bir elçilik açıldı Elçilik açıldı, Nagoya. Yani Fahri falan da değil, Bayağı bildiğin resmi elçilik resmi, açıldı. Resmi resmi ya, orada konsolosumuz var Nagoya'da. Vay güzelmiş yani, Bayağı güçlülermiş. Hayır. Yani işte güçlü bir birlikteliğin olursa bir resmi yazışmada işe yarıyor. Yani öyle üç kişi beş kişi değil. Yani orada ciddi bir e, community var. var. E, o yüzden e, bir istekleri olduğunda devlete yazı yazabiliyorlar. Istekler. Gittin mi hiç oraya? Yani yani Nagoya, bir getto şeklinde mi? Nagoya Türk, Türk Mahallesi. mahallesine falan gitmedim. Nagoya'ya gittim de oralara gitmedim. İnşallah bugün nasip olursa gidelim. Gidelim bir ya. Buradan aradan merak eden arkadaşlar video varsa yapalım, bir gidip mi? video yapalım. Doğru. Nagoya'daki Türk Mahallesi'ne Esnafları gittik diye gezelim. Esnafları gezelim. Oraya bir cami de yapıyorlar. Öyle yapıyorlar mi? Şu anda ha, Türk, Tokyo Camisini bilmeyen yoktur. Hmm. İkinci bir camimiz yani Türklerin direkt camisi olacak inşallah. Ya o Tokyo Camisi de yani ne olursa olsun hangi görüş ya da hangi neden olursa o ol, Japonya'daki tek caminin Türk camisi hmm. olduğunu Türkler tarafından yapıldığını bilmek insana ayrı bir şey veriyor Aslında yani. tek cami değil. Ama e, Kobe'de de bir cami var. Nerede? Kobe. Kobe'de. Hı hı. Gene aynı cami şeklinde yani. Gerçek cami mimarisinde sahip. E, bir o var ama hani, Tokyo'daki cami şu an bir numara yani. yani bir, sembol bir bina olmuş artık. Afiliteleri açısından içerideki Türk Kültür merkeziyle ile bilinen evet dediğiniz gibi sembol olmuş bir yapı. E, yani kültürel olarak İnsanların şey, Japonlara ciddi bir tanıtım faaliyeti yürütüyorlar. O anlamda e, bu gerçekten bize gurur veren En son sormak istediğim, Japonya'da yaşayan bir Türk olarak herhangi bir sorun ya da herhangi bir şey yaşadığın zaman kendini bu resmi makamlarca yalnız hissettin mi? Yani bir, bir sorunun olduğu, büyük elçilik ilgilenmediği, ya da kimse diyaloğa geçmediği, ya da derdine çare olmadı ya da işte bir ayrımcılıkla ya da bir şeyle maruz kaldı yani mı? Bu, burada olmadı. Yani birebir benim çok başvurum da yok. Yani ne herhangi bir kuruma. Türkiye'deyken ticari olarak şeylerim olmuştu ama. Hani destek istemiştim. Çünkü burada kimseyi bilmiyorum. Ama bir ticari ile yazışmalarımız olmuştu. Çok fazla bir şey alamamıştım açıkçası. Aynı şekilde Türkiye'de, İstanbul'da JETRO var. Japon ticari şeyle, ilişkilerine ama onlardan da çok bir şey alamamıştım. E, kurumlardan çok fazla faydalı alamadım ticari açıdan. Yani biraz kendinizi çabalamanız lazım sanki. Japonya'da. Hele ki ticaret yapmak isteyenlerin çok çabalaması lazım. Yani iki 3 yarısı ticarette. Burada çünkü yani bir, herhangi bir markete bir ürün sokmak bile ee, öyle gideyim market şefiyle bir tokalaşayım. Ya işte şöyle öyle değil. Yani aracı, o büyük firmalar var. Onlar o distribütör şeyler, taşeron firmalar onlarla tanışacaksın. Ee, çok ciddi tanıtım için paralar dökeceksin. Ürün için hazırlıklar yapacaksın. Yani ben Türkiye'den şunu göndereyim satarız. Öyle işlemiyor. Japonya'da çok değişik bir sistem var. O sistemi buraya gelip ...burada bilen birinin yanında öğrenip anca yapabilirsiniz, çok zarar edersiniz öbür türlü. Ben öyle arkadaşlar, daha önce öyle bir video da yapmıştım gerçi ama... Ama ya biz direkt için içerisinde Türkiye, Japonya'ya bulgur satmak istedi. Evet. Bulgur çalışmaları oldu biliyorsun. Evet. Gıda fuarlarında tepsi tepsi bulgur Görmüştüm pilavları... bulgur. <gülüyor> pilavları. girmişti şey Ama ne oldu bulgur? Yani devlet olarak da, arkasında devlet olarak da bir şey olsa bile, etki olsa bile yani destek olsa bile bazen tutmayan Japonya tutmuyor değil mi? Evet. Israrcı olmak lazım. Bana şey demişlerdi. Meiji yoğurdu getirmeden önce iki sene bedava yoğurt da atmış. Yani yoğurt dediğim, yani tatlı yoğurt diyor Japon'lar. Şekerli yoğurt diyorlar. Evet. Normal Biz yoğurdan deki... ışık değiller. Evet. O normal yoğurdu tam böyle alıştırabilmek için iki sene uğraşmış. Meiji gibi bir firmadan bahsediyoruz. Japonya'nın en büyük gıda firması yani, yani. İşte çok efor sarf etmek lazım ama karşılığını alırsınız. Yani Japonya'da çünkü tüketim çok aktif. İnsanlar alışverişi çok seviyorlar. Yani e, ürünü tutturmak kolay değil ama kalitesiyle şeyiyle hani standartizasyonuyla tam sağlanırsa Bence yapılır ama çok büyük bir güçle girmek lazım. Hani ben çok satış yapayım diyorsan herhangi bir üründe ben bir büyük bir yatırım daha önce olabilir. Israr ve büyük bir yatırım Japon'a da tutar. Çok teşekkür ederiz yani, bugünkü program için. Sağ, sağ ol, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. <gülüyor> Arkadaşlar eğer hoşunuza giderse beğenirseniz Şükrü'yü tekrar başka konularda başka ee, bir sonraki bir ee, sonraki Japonya'daki ilk Türk taksici 2 <gülüyor> serisinde de yapalım. bir yeri gezerken. Evet, yaparız. aslında senle yaparız yani Hı. güzel birçok yeri çok Gezim iyi biliyor. Gezileri yapabiliriz. <gülüyor> yapabiliriz. Ben e, gezmek görmek istediğiniz yerler varsa onları da hazırlayacağız. Hı. Ben e, programımızda var. E, sürpriz olsun istiyordum Hı. ama Hı. bir Tokyo'nun tam, Tokyo tam göbeğindeki çok çok önemli bir kaleye gidelim seninle. Hı hı. Tamam. Herkesin etrafında koşu yaptığı yer var ya. Evet. Oraya bir gidelim. Onu bir görsün herkes. Olur tabii ki. Onu bir görsün. Kanda'ya gidelim. Olur. Kanda, Japonya'nın Tokyo'nun kurulduğu tera. Hı hı. E, temple. Or oralara gidelim. Herkese teşekkür ederiz. İzlediğiniz için, zaman erdiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videodan görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. You. <laughs> <laughs>